Gerçekten de hiç gerek Kadikyon sesinde gerek sonra Cerrah Paşı tıp biyolojik bilimlerde hep böyle bilimle iç içi olan. Türkiye'nin bu anlamda genetik, moleküler genetik, moleküler tıp konularında ilklerinin yaşandığı dönemlerde onların içinde olan biri oldum. Hala da bilimi çok severim ve dünyayı da bilimin kurtaracağına inanıyorum. Aktif bilimin içinde olan insanlara da hem böyle gıstayla hem de bakıyorum diyeyim. Cerrah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 e, bu işlere başlamamız. Ben tabii bir dönem üniversiteyle birlikte yürütürken işler çok büyüyünce bir dönüm noktası oldu ve istifayıldı üniversiteden. O şirketin başına geçtim. Benim ilk girişimcilik deneyimim o işte. E, daha çok genç yaşlardı, 23-24 yaşında bir şirketi yönetmeye başladım. Adı Bakın, neydi şirketin? Adı neydi? O zaman, o zamanki adı devam etti. Devontologik. İşte tıp anlamında devam etti. E, fakat tabii şirket kurunca başka şeyler de öğrenmeniz gerekiyor. Yani sadece bilim bilmek sizi bir yerlere taşımıyor. İnsan yönetiyorsunuz, yanınızda çalışan insanlar var. İşte Marmara işletme masterı yaptım. Yurt dışına gittim. NLP, nörolingüistlik programlama okudum Fransa'da. Sonra Londra'da koçluk ve imaj danışmanlığı eğitimleri aldım. Ki hani ben bir yönetici oluyorsam,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 ee, bu arada da Türkiye'de yeni bir wellness hareketi vardı. Onun içinde yer aldım. Ee, sağlık... İkinci şirketinizin de adını söyleyeyim ve hangi alanda o, olduğunu onun, onun adı da Medical Xer'lerdi. Medics diye kısaltılmıştı. Ee, o Medical Xer'leri bir gün bir telefonum çaldı ve bana e, bir aracı kurum dediler ki sizin şirketi bir Amerikalı şirket satın almak istiyor.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 Bilmediğim bir takım know-how'lar var. Özellikle de global şirketler, yönetim kurulunda yer almak, işte büyük bir yapının içinde o yapının bir parçası olmak ve kabul ettim gerçekten de. ilk exit'i o zaman yaptım. Sonrasında o gibi bir denen şirketin hem genel müdürü oldum hem de aslında yönetim kurulu üyesi oldum çünkü o bölümün de bütün sorumluluğu bendeydi.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 Büyüme hareketi vardı, fabrika açılıyordu, ARGE merkezi açılıyordu. Benim de altyapımda bilim var, üstünde satış, pazarlama, insan kaynakları vesaire gibi konularda da geliştirdiğim için kendimi bana genel Müdürlük teklif ettiler, Zade İtal. Zade İtal benim hem çalışmaktan çok keyif aldığım hem de ülkenin gururu olan bir marka haline geldi. Ee, çok keyifli ve beş yıl geçirdim Zadie Vital'de. Son iki yılında da yine o gibi de olduğu gibi bu sefer Amerika pazarına Zade Vital markasını götürmek üzere Chicago, İstanbul yaşamaya başladım. Benim hayatımda böyle zaman zaman farklı ülkelerde farklı deneyimler var. Ee, bana da çok şey katıyor. Gerçekten de hem dünya görüşü anlamında hem hoşgörü anlamında gerçekten farklı insanları tanımak insanı bambaşka bir inkişaf noktasına taşıyor diyeyim.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 Yönetim Kurulu Kadın Derneği'nde, Professional Woman Network'te elimden geleni, elimi taşın altına koymaya çalışıyorum. Artık 50 yaşına gelince bunları yapmamız gerekiyor. Hani ben payback zamanı diyorum, geri ödeme zamanları geldi. Ya bize doğanın, tanrının, Allah'ın, işte neye inanıyorsanız verdiklerini geri ödeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Siz konuştukça, anlattıkça ben sürekli burada böyle dudağınız... <gülüyor>